Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bu formülümüzde 16 kupon var arkadaşlar. 2 kağıt 8 8 e, yaptım size anlatacağım şimdi. Şimdi buradaki amaç şu verdiğimiz parayı geri almak üstüne de çorba parasını almak. Şimdi e, 3 tane maç seçtim. Siz bu şekilde maç seçeceksiniz. Ben buraya kafamdan e, kod numaralarını koydum. Şimdi bakın 3 tane maç var. 429, 434, 437 dedim. Siz de bu tüpteki maçları seçeceksiniz. Ben numaraları kafamdan attım şimdi. Ee, bakın 429 dedim mesela. 280, 220 dedim. Bu şekilde birbirine yakın ganyanları seçeceksiniz. Bir maçın berabere bitme olasılığı %10. istatistiklere göre ya 1 ya da 2 bitiyor arkadaşlar. Buna göre bir formülü yaptık. 16 kupon, 8-8... İki ayrı ayrı. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. E, videonun yarısından sonra bir tane daha e, formülümüz var. Şimdi burada bir ya da iki kupon tutuyor arkadaşlar. 18, 16 kupondan. Bir tanesi tuttuğunda verdiğiniz parayı alırsınız. İki tanesi tuttuğunda fazla para alırsınız. Yani e, bir tane kupon konti garanti tutuyor burada. Siz iki tane maç ekleyeceksiniz bu sistemin sonuna. Hemen ispatını yapalım arkadaşlar önce. Bakın bu geçen hafta oynadığımız... Ee, bir e, formül arkadaşlar Bunun da videosunu çekmiştik gördüğünüz gibi iki e, kupon birden tutmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sizinki de böyle tutabilir şimdi devam edelim şimdi bu tip maçları seçtiniz mesela üç tane maç seçtiniz ben 429 434 437 dedim mesela 12 1, 2. ilk 1, 2, 1, 2. 8 kuponda 1 ve 2 şanslarını kullanıyoruz Diğer 8 kuponda da diğer şansları kullanacağız. Şimdi bakın diyelim ki bu tür maçları seçtiniz. Birinci satıra bakın yukarıya. 429. 4 tane 1 dedik yan yana. Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. Toplam 8 kupon. 429'a 4 tane 1 dedik. 6'a indik birinci satır devamına. 429'a 4 tane 2 dedik. Yan yana yazıyoruz bunları. Yukarı çıktık ikinci satıra. 434. 1-2 şanslarını kullandık. 434. 2 tane 1. 434 2 432 2 tane 2 6 satıra indik tekrar 434 1 1 434 yanına 2 2 yan yana yazdık 4 üçüncü satıra geldik 437'ye 1 2 dedik yine 437'ye 2 şans verdik yani bir tane 1 bir, bir tane 2 yan yana bir tane 1 bir, bir tane 2 3. satır devamlı 437 ye. yine bir tane 1 bir, bir tane 2 bir tane 1 bir, bir tane 2 yan yana yazdık yukarıdan aşağı birer kupon İlk kupon 8 kuponumuz bu Dediğim gibi bu kod numaraları ben kafamdan yazdım. Siz bu tipteki maçları bu formülasyona uygulayacaksınız. Tabi iki tane daha maç yazacaksınız altına. Yazdığınız maçın yanına göre aldığınız para yükselir. Bakın bu da devam ediyoruz. Şimdi ikinci kupon. Diğer sekiz kuponun sağlaması bu arkadaşlar. Yani konti kaynak tutacak olan e, kuponlar bunun içinde. Biraz önceki de tutarsa eğer iki kuponunuz tutmuş olacak. Şimdi bakın 429'a 0-1 çifte şans 2-3 ihtimale de verdik. 434'de bir 1 0-2 şans. 437-0-1 şans. 2 sol tarafa yukarıya bakın. Bunları yazdık. Maçlarımız aynı. Yine 2. 8 kuponumuz. Yine yukarıdan aşağıya birer kupon. Toplam 8 kupon. 8 de öbürü 16 kupon arkadaşlar. Şimdi bu bunlardan bir tanesi kesin tutuyor zaten. <gülüyor> Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Pardon. 2 tane maç ekleyeceksiniz. Ganyonu düşüp eklerseniz arkadaşlar. Verdiğiniz para yine çıkıyor. Biraz üstüne para alırsınız ama ver, e, takip ettiğiniz maçların yüksek galibiyetlerinin, sonuçlarını yazarsanız daha da yüksek alma şansınız var. İki kupon tutarsa daha da yüksek alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın 429'a 01 çifte şans ve 2 dedik ya. Birinci satıra bakın yukarıya. 429 01 4 tane yan yana yazdık. Çifte şans bunları unutmayın. 6 1. satır devamına indik. 2 dedik. Komple 4 tane 2'yi yan yana yazdık. 434 dedik. 1 ve sıfır iki, çiftte şans dedik. 434 bir, 434 bir. İkinci satıra bakın yukarıya. 434 sıfır iki, çiftte şans bunlar. İkinci satır devamına bakın. 1, 1. 434 1 bir 434 sıfır iki, çiftte şans. Yine yan yana yazdık. 437'ye geldik. Üçüncü satıra. 437 sıfır çiftte şans. 437 2 Devamında yine sıfır bir çiftte şans iki. Üçüncü satır devamında yine sıfır bir çiftte şans iki. Yine sıfır Çifte şans ve 437 2 dedik. Şimdi burada 16 kuponu yaptık. 16 çarpı 3 misli yapsanız 48 lira yapar. Bunlardan bir tanesi tuttuğunda tabi 2 maç ekleyeceksiniz arkadaşlar buraya takip ettiğiniz maçlarda. Verdiğiniz para ve biraz fazlasını alma şansınız var. Yani ilk önce verdiğiniz parayı kurtaracağız. Biraz önceki 8'den de bir tane tutarsa o zaman verdiğiniz paranın 2-3 katını alma şansınız var. Bir de e, yüksek ganyanlı maçlar yazarsanız arkadaşlar buraya e, tabi alacağınız para daha da fazlalıkta artar. 16 kuponun formülü de bu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, şimdi ikinci formülümüze geçiyorum. Devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. İkinci formülümüze şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim amacım şu.